Taze durmayı unuttum şu Şubat gününde. Ben nasıl naif olsam söylerim pek ince işlerim ben sen bakar dalar konuşur ve şahlanırsın. Birden susturdum tüm dünyayı sen konuş diye Nasıl sanarsın kendini ilk defa toslayınca Bir incelik abidesine yarattın yenisini Küçük hayatla yıkık ya sen onarma istemem. Sevdin bu gözler cesetse inan çok çok uzakta gerçim koştu. Gezegenin Her şeye sahipsin Emin ol Bu içtenliksin Ben zaten yaşarken Bambaşka bir ailemde İstemem sevdiğim bu gözler sessizse inan çok, çok uzakta gerçeğim Sen küçük prensin varlığınla fethettin